Sevgili öğrencilerim, hoş geldiniz. Bir fiil ile bile konuşabilirsiniz serimizin birinci ayını doldurduk. Bu süreçte dört ayrı konudan dört ayrı video çektim. Eğer yeni geldiyseniz yukarı bırakacağım oynatma listelerinden ilk videoyu bulup sırayla izleyerek, sırayla çalışarak, kendinize zaman tanıyarak bu videoya gelebilirsiniz. Çünkü bu videoda daha önce gördüğümüz bu konuları harmanlayıp küçük bir diyalog vermek istiyorum. Kanala abone olarak beğeni yahut yorum bırakarak desteklerinizi gösterebilirsiniz. Aynı zamanda beni Instagram adresinden de takip ederek İspanyolca pratiğinizi destekleyebilirsiniz. Şimdi biz bu süreçte sırasıyla istemek manasına gelen kerer eylemini, gelecek zaman kurabileceğimiz ir eylemini, Zorunluluk ve sahiplik verebileceğimiz tener eylemini, son olarak da bir şeye yeterlilik verebileceğimiz poder eylemini gördük. Bir arkadaşımızın aradığını farz edeceğiz ve bir diyalog oluşturacağız. Bu video diğer videoların bir harmanı olduğu için çok fazla detaya inmeyeceğim. Sadece fiil çalışacağımız bir video olsun istiyorum. Arkadaşımız aradı bizi. Ola ola falan fişman, selamlaşmalara dair daha detaylı videolarım var. Oralardan destekleyebilirsiniz. Kesin ki mesela, cumartesi günü bir arkadaşımın evine gideceğim. Yasak var cumartesi ama olsun. Ee, i̇şte sohbet etmek istiyoruz, akşam yemeği yemek istiyoruz, bir film izlemek istiyoruz. Sen de bizimle gelmek ister misin? Diye sorsun. Öncelikle, cumartesi günü bir arkadaşımın evine gideceğim dediğim anda, hangi zamanda ben cümle kuruyorum? Gelecek zamanda cümle kuruyorum. Gideceğim diyorum. Gittim yahut gidiyorum demiyorum. Gelecek zamanı kısaca hatırlatıyorum. İri eylemini koyuyorduk. Kişilere göre çekip araya bir a ekliyoruz. Daha sonra da fiili yalın halde kullanıyorduk. Bu iri ben gideceğim dediğime göre boy şeklinde seçtim. Şimdi ben gelecek zamanda ne eylemini yapıyorum? Gitmek eylemini yapıyorum. Tekrar ir eylemini alıyorum çünkü gitmek manasına geliyor. Lakin bu sefer bunu çekimlemeden koyduğumuzu söylemiştik. Çünkü ben zaten kalıpla bunun gelecek zamanda olduğunu ve boy diyerek de o eylemi benim yapacağımı belirtmiş oldum. O halde boy, a, ir dediğim zaman gideceğim şeklinde fiilim cepte. Tamam mı? Sonra ben soruyorum. Fiili bulduk ilk önce, gideceğim, nereye gideceğim diye sorarsın değil mi? Ne zamandan önce, nereye'yi sorarsın. Ondan sonracıma her nereye diye soruşumuzda bir yönelme vardır dedik, bir a eklememiz gerekiyor dedik. O zaman boya, ir, a koydum, gideceğim, nereye'yi verdim, sonra bir arkadaşımın evine diyorum. Şimdi bunlar isim tamlaması, ayrı bir şekilde gireriz ama kısaca bir değiniyorum. Burada İspanyollar eğer karıştırıyorsanız, sıralama karıştırıyorsanız, İspanyollar diyor ki önce bana olayı ver, daha sonra bunun detayına girersin. Şimdi ben nereye gidiyorum? Basitçe ben bir eve gidiyorum. Daha sonra bu evin arkadaşıma ait olduğunu veririm. Onda sıkıntı yok diyor. O zaman boy, a, ir, a, kasa dedim. Kasa ev demek. Eve gideceğimi verdim. Sonra diyorum ki bu ev arkadaşıma ait. Arkadaşımın evi diyorum dikkat ettiyseniz oraları bir bağlamışım bunlar ilişkili kelimeler. Bunu da de ile yapıyoruz. O halde a casa de una amiga. Bir arkadaşımın evine gideceğim. Bu arkadaşımın kendime ait olduğunu belirtmek istiyorsam da sonuna mia ekleyebilirim. Kadın olduğu için. Bu erkek bir arkadaş seçseydim ben un amigo mio derdim. Geçiyorum. Dedik sohbet edelim akşam yemeği yiyelim falan dedik. O zaman... Biz istiyoruz değil mi? Biz istiyoruz isek. istemek eylemi kererdi. Kererin çekimlerinden bizi seçtim. Keremos. Sonra ekliyorum. Ne yapalım? Akşam yemeği yemek istiyoruz. Keremos senar. Sohbet etmek istiyoruz. Çarlar. Ve diyelim i. Keremos ber una pelikula. Keremos istiyoruz. Ber izlemek. Ne izlemek istiyoruz? Bir. Bir. Film izlemek istiyoruz. Bir, un yahut una olabilir. Pelikula, e, dişil bir kelime olduğu için una'yı seçtik. E, pelikula da film oldu artık yani. O halde, Keremos, Sener, Çarlar, iber Una, Pelikula dedik. Şimdi karşı tarafa soruyoruz. Bizimle gelmek ister misin? Aslında benimle de diyebilirim ama sonuçta olay ben ve arkadaşım. O yüzden bizimle demek daha uygun düşer burada. Kieres diye bu sefer de sana sordum. Çünkü Kerer'in çekimlerinden Kieres'i alıyorum bu sefer. Kieres, gelmek, benir, biz ile diyeceğiz değil mi? Bizimle diyeceğiz. O ileyi de con ile veriyordum. Kieres, benir, con, biz ne demek? Nosotros olabilir, nosotras olabilir. Şimdi ben ve bir kadın arkadaşım olduğuna göre, ikimiz de kadın olduğumuza göre nosotras şeklinde kullanıyorum. Kieres, benir, con, nosotras şeklinde de soru vurgusuyla ifade ediyorum. Karşı tarafta reddetsin. Şimdi kabul edersek hemen biter çünkü. Reddettiğimizi düşünelim. Ee, önce mesela desin ki aa kebiyen desin. Ay ne kadar iyi ne kadar hoş. Ondan sonra da pero ama demekti. Gelemem. Yani bunu yapamam dediğini düşünelim. Burada da artık ne oldu? Yeterlilik videomuza gittik. Bunu da kendisine göre çekimliyor çünkü ben gelemem diyor. Puedo'yu aldım. Başına no koydum, olumsuz oldu. No puedo. Devam ettirmeme gerek yok. Çünkü zaten yukarı atıfa, atıfta bulundu. Anlaşılıyor. Pero no puedo. Ama yapamam. Gelemem. Şimdi porkesini açıklasın mesela. Sebebini açıklasın. Çünkü porke demiştik. Teneri kullanalım. Kardeşimin bir sınavı var. Zorunluluğu da ekleyelim üstüne ve ona yardım etmeliyim desin. Şimdi kardeşimin bir sınavı olduğuna göre sınav sahip olan kim? Kardeşim. Benim önce kardeşle başlamam lazım. Çünkü bu işi kardeş yapıyor. Kardeş, ermano, erkek, ermana, kız kardeş. Ermanayı aldım. Kız kardeşimi aldım. Benim olduğunu belirtmek için başına mi ekledim. Mi ermana. Şimdi eylemini bu benim mi ermana'ya göre çekimlemem lazım. Dikkat çekiyorum. Bazı öğrencilerim Tengo ile devam ediyor. Yani benle devam ediyor. Kardeş benim olabilir ama o ayrı bir birey. O yani. O diyoruz zaten. O yüzden üçüncü kişiye gitmemiz gerekiyor. Tamam mı? Ona gitmemiz gerekiyor. Mi ermana tiene dedik sahip. Neye sahip? Eksamen sınav demek. Bir de un yahut un olabilirdi. El olduğu için un eksamen dedik. Mi ermana tiene un eksamen. Kardeşimin bir sınavı var. veyle ile bağlayalım. Neydi ve? Ve. İyi. Şimdi zorunluluk vereceğiz. Ona yardım etmeliyim diyeceğiz. Zorunluluğu da ne yapıyorduk? Hemen bu tenerin yanına bir tane K yapıştır diyorduk. Zorunluluk oluveriyordu. Bunu te tener K'yi de yalnız öyle bırakamam. Çünkü kimin zorunlu olduğunu vermemiz lazım. Yine çekim yapıyorum. İşte bu sefer Tengo diye kullanacağız. Çünkü ben yardım etmeliyim diyorum. Tengoyu aldık. Tengo K. Yardım etmek ne demek? Ayudar. En son videomuzda vardı. Tengo que ayudar dedik. Şimdi bir de küçük bir ona var. E, bu bence karışık bir konu. Belki yeri gelirse ileride bunları da görmüş oluruz. Ama bunu la şeklinde bırakıyorum şimdilik olur mu? Şimdi karşı tarafta sorsun mesela. Hani gelmesini istiyor ya. Desin ki mesela saat kaçta kardeşinin sınavı var. Bu saat kaçtayı da kullandık birçok kez. Nasıldı? Akeora. Şimdi soru sorduğum için önce zaten soru grubumla başladım. Akeora saat kaçta? Ondan sonra da ekliyorum. Sınavı var. Fiille devam ediyorum. Akeora tiene. Ne zaman sahip? Ne zaman var? Neye sahip? Sınava. Akeora tiene El examen. Bu sefer el yaptım. Bu artikellerle ilgilenleriniz için ekstra olarak belirtiyorum. Çünkü yukarıda bir sınavdan bahsettik. Artık iki tarafta bunun hangi sınav olduğunu biliyor. O yüzden belirli bir sınav oldu artık. A -tiene -el -examen. Saat öğlen bir de desin mesela. Yine a ora diye başladığımız için a ile devam ediyoruz. Çünkü o bir deyi vermem lazım tamam mı? Biz nasıl Türkçe'de o deyi veriyoruz ya da saat kaç ta derken o ta'yı veriyoruz. İspanyolca'da da bu a ile sağlanıyor. A la una desin mesela. Saat bir de. Öğleden sonra'yı da ekleyelim. Ekstra bilgimiz olsun. Neden olmasın çünkü. Tarde. İşte öğleden sonra akşam manasına geliyor. Burada da de tarde diye kullanıyorlar. Çünkü işte o öğleden sonranın biri. O ki mesela yani tamam ben akşam 5'te çıkacağım evden desin. Herhalde 5'e kadar da sınav biter yani. Bale ile başladık tamam bale. Ben akşam çıkacağım dediğine göre hangi zamana gidiyoruz? Yine gelecek zamana gidiyoruz değil mi? Çıkacağım diyor çünkü. Gelecek zamanla gittiğimiz için yine boy ayı koyduk. Çıkmak manasına gelen saliri ekliyorum. Boy a salir. Yine saat veriyoruz. Alas diyorum bu sefer. Allah una demiştik çünkü bir tekil olduğu için. Ama burada cinco çoğul olduğu için las şeklinde kullanıyorum. Alas cinco. İne eklesin. De la tarde desin mesela. İşte öğleden sonra, akşamın 5'inde çıkacağım. Ama ben dedik Türkçede ben saat 5'te çıkacağım. Vurgu yaptığım için İspanyolcasına da ekliyorum. Yo, boya salir. Burada yo da diyebilirsiniz. Jo da diyebilirsiniz. Biraz tuhaf telaffuz. Şeyi çok sıkıntı etmeyin yani. Yo, boya salir a las de la tarde. Ben akşamın 5'inde çıkacağım desin. Karşı tarafta devam etsin böyle, tamam mı? Dersin ki, işte akşam benim teyzem gelecek, desin mesela. Şimdi bu sefer gelmek eylemini yapan kim? Teyze. O zaman teyzeyle başlıyoruz. Çünkü bu eylemi teyze yapıyor, tamam mı? Bu herhangi bir teyze değil, benim teyzem. O zaman başına ne koyuyorum? Mi ekliyorum. Tıpkı yukarıda mi ermana dediğim gibi. Teyze tia demek, hala da öyle bu arada. E, mitia dedi teyzem gelecek diyorum yine gelecek zaman var o zaman burada ne yapıyoruz ir eylemini kime göre çekinmeyeceğiz teyzeye göre çekimleyeceğiz ba dedik ba a benir dedik tamam mı nereye gelsin teyzemiz burada bir şey göstereyim şimdi biz deriz yani teyzem bize gelecek falan diye İspanyollar diyor ki bize nasıl gelecek diyor. Yani gelse gelse bizim evimize gelebilir diyor. O yüzden bana gelsene, işte bize gel ya da bize geldiler falan gibi şeyler kullanmayın olur mu? Benim evime, işte bizim evimize falan şeklinde kullanın. Burada da teyzem bizim eve gelecek olsun. Şimdi ev kasaydı, benim ev olsaydı tıpkı yukarıdakiler gibi mi koyardım, mi kasa derdim. Bizim olduğu zaman Nuestro yahut Nuestra ekliyorum. Kasa dişil olduğu için Nuestra'yı seçtim. Nuestra kasa. Şimdi en başa gidiyorum. Mitia, ba, a, venir Teyzem gelecek. Hemen soruyorum nereye gelecek. Nereye diye sorduğuma göre a ekliyorum. Yönelme var çünkü. Mitia, ba, a, venir A. Nereye geliyor? Nuestra kasa. Bitti. Mitia, ba, venir a, nuestra kasa. Kaç taraf gene ısrar etsin desin ki Tamam güzel kardeşim teyzenin akşam yemeğini yiyin ye. Sonra da gel bizimle e, Bir film izle desin Bizimle bir film işte teyzenin akşam yemeğini Yiyebilir ve bizimle de bir film izleyebilirsin Desin bu sefer yine yeterlilik Kullanalım çünkü ne kullanıyoruz Yiyebilirsin izleyebilirsin Kullanıyoruz değil mi Ebilmek abilmek de Poderi de kullanmış olalım Desin ki vale Eee Teyzenle akşam yemeği yiyebilirsin. O zaman sen yiyebilirsin dediğime göre poderi sana göre çekimledim. Puedes. Ne yiyebilirsin sen? Ne yapabilirsin yani? Akşam yemeği yiyebilirsin. Senar. Senara hiç dokunmuyorum çünkü zaten ben puedes'i çekimledim. Kişiye de zaman da verdim. Puedes, senar dedik. Akşam yemeği yiyebilirsin. Kiminle? Kiminle yahut neyle sorduğum zaman da işte konu ekliyorduk değil mi? Kon ile demekti çünkü. Konu ekledik. Bu sefer senin teyzen diyorum. Benim teyzem olunca mitia senin teyzen olunca tu tia. Puedes tener con tu tia. I ve bizimle bir film izleyebilirsin. Yine sen izleyebilirsin olduğuna göre, poderi sana göre çekiyorum. Puedes diyorum. Ne yapabilirsin? İzleyebilirsin. İzlemeye ekliyorum. Puedes ber. Ya da diyelim ki mesela daha da karışık yapalım burayı. Bizimle bir film izlemeye gelebilirsin diyelim. Üç tane fiil diyelim. Gelmek benirdi. Puedes benir. Gelebilirsin. Nereye? İzlemeye. Tamam mı? Ondan sonra bir filmi vereceğiz. Çünkü asıl vermek istediğim izlemeye gelmek. Şimdi izlemek ber. Tamam. Puedes benir oldu. Beri de koyduk. Ama Türkçesinde ben... İzlemek gelebilirsin demiyorum, izlemeye gelebilirsin diyorum. Orada bir e ekliyorum fiile. Yani yine bir yönelme var. Aynı şekilde buraya da tutup onu koyuyoruz. Poedes benir a ber. una pelikula da zaten bir film demekti. Poedes benir a una pelikula. Yani teyzenle akşam yemeği yiyebilirsin ve bizimle bir film izlemeye gelebilirsin dedik. Dedi. Kaş tarafında bir şey kalmadı. Ee, mesela desin ki eske diye bir şey var. Bu eske bizim Türkçedeki hani şöyle ki diye çevirebilirsiniz bunu. Bir açıklamaya gireceğiniz zaman kullanırsınız. Eske hani şöyle ki desin açıklaması da bitti zaten. Bir şey de diyemesin. Tamam mı? Eske dedi kaldı. O karşı tarafta anlamıştır artık Yani desin ki niye istemiyorsun? Niye gelmek istemiyorsun diye soruyoruz. Neden, niye, niçin, ne demekti bunlar? Porke. Bu sefer gelmek istemiyorsun diyoruz. İstemek eylemi var. Kerer eylemi. Kime göre çekimliyorum? Sana göre değil mi? Sana soruyorum çünkü. Quiero, Quieres. Quieres'i aldım. Ne istemiyorsun? Gelmek. Benirle birleştirdim. Quieres, Benir. Gelmek istiyorsun. İstemiyorsun diyeceğiz başına no koyduk. No benir. Soru sorduğum için de ile başladım. Porqué no benir. Ne kadar kolay değil mi? O da desin ki arkadaşını görmek istemiyorum desin. Arkadaşın kim olduğunu henüz söylemedik ama olsun yani. Görmek istemiyorum desin. Sonra e, istemiyorum dediğimize göre. Şimdi nokieris istemiyorsundu. İstemiyorum nasıl oluyordu? Nokiero. Nokiero dedik istemiyorum. Ber hem izlemek, yukarıda pelikulayla kullanmıştık filmle. Hem de görmek demek. Tamam mı? Nokiero ber. Görmek istemiyorum. Kimi? Arkadaşını. Tu amiga arkadaşındı. Bir önceki videomuzda olması lazım şey demiştik. Fiillerden sonra kişi gelirse araya a ekliyoruz. Bir dil bilgisi kuralı olarak demiştik. Aynı şekilde buraya da ekledik. No quiero ber a tu amiga desin. Baş tarafta ne desin? İşte bale desin. Bitsin zaten uzadı yeterince. Umarım işinize yaramıştır. Umarım pratik yapabilmişsinizdir. Umarım bunun ne kadar basit bir dil olduğunu görebilmişsinizdir. Sadece bunlarla bırakmayın olur mu? Ben yani izlemek, istemek, işte zorunda olmak, gelecek, poder, e, çıkmak... Akşam yemeği yemek, sohbet etmek. O bayağı bir fiil kullanmışız. Ki biz sadece, sadece diyorum bakın çok fazla fiil var. Sadece bunları kullanmış olabilirim. Ama siz bunun farklı bir versiyonunu yapın. İşte siz çağırın birilerini. Kendi kendinize konuşun yani. Konuşma pratiği yapın. Sadece bunları izleyip kağıtta böyle notlar tutup geçmeyin. Olur mu? Haftaya daha güzel videolarda görüşmek üzere efendim. Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Sevgiler.